Merhabalar bu videomda sizlere 2020'de ne gibi e, astrolojik olaylar gerçekleşecek bunlar e, dünya üzerinde bireysel anlamda genel itibariyle ne gibi etkiler getirecek e, ihtimaller nelerdir bunlardan bahsedeceğim daha sonra da e, ayrı ayrı videolarda e, jüpiter Oğlak burcunda diye zaten bir video çekmiştim Satürnün kova transit olsun ay düğümleri olsun bunlarla ilgili ayrı ayrı videolar çekeceğim ve bunun yanı sıra 2020 burç yorumlarını da tek tek burç burç paylaşmayı düşünüyorum şimdi e, 2020'ye geçmeden önce şöyle bir 2019'un genel muhasebesini yapalım istiyorum. 2019'da neler oldu? Öncelikle e, Jüpiter yay burcundaydı. 2018 sonunda Jüpiter'in yay burcunun transitine başladığını gördük. E, Jüpiter tabii yönetici burcunda e, olduğu için yükselişteydi. Haritalarımızda yay burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda şanslar ve fırsatlar geldi. Ancak balık burcundaki Neptün'le zaman zaman e, sık sık hatta kare açı gerçekleştirdiği için bazı abartılı durumlara bazı e, hayal kırıklıklarına da yol açmadı değil. Özellikle değişken burçlarda bu tarz e, durumlar daha çok e, rastlandı, daha çok yaşandı diyebilirim. Bu sene ise daha doğrusu 2019 yılının son ayında 2 Aralık 2019'da e, ki Jüpiter Oğlak Burcu transitinde bunun detaylarından bahsettim. Jüpiter Oğlak Burcu'ndaki e, transit ile ilgili videomu izlerseniz daha faydalı olacaktır. Bir açıklamaya bırakırım e, veya yukarıya bir yere bırakırım e, linkini. Jüpiter 2 Aralık 2019'da Oğlak Burcu'nda transite başlayacak şimdi Jüpiter Oğlak Burcu'nda çok rahat bir konumda değil aslında dediğim gibi bu videoda çok detaylarına girmeyeceğim çünkü Jüpiter Oğlak videosunda detaylarıyla bahsetmiştim ancak her Jüpiter transiti beraberinde şansı da bir miktar getirecektir dolayısıyla özellikle haritalarımızda Oğlak Burcu'nu temsil etmiş olduğu alanlarda bolluk bereket beraberinde yine de gelecektir Şimdi Oğlak Burcu ve Jüpiter kombinasyonu ile beraber aslında daha çok e, gücün, daha çok e, devletlerin, otoritelerin, e, yönetim biçimlerinin e, gündeme geleceği bir yıl olacağını düşünüyorum 2020'nin. 2019 biraz hazırlık dönemi gibiydi ve olaylar çok hızlı gelişti. E, aslında peşinden koşamadık yetişemedik ee, oldukça hızlı gelişen olaylar ancak tam olarak teması belirsiz bir seneydi. Ee, özellikle hayatımızda köklü güncellemeler ve köklü değişimler yaptı diye düşünüyorum. Özellikle öncü burçlarda gezegen dizilimi fazla olanlar açısından söylüyorum bunu. 2020'de ise artık taşlar yerine oturacak ama öyle tabii taşlar yerine otururken hiçbir şey altın tepside sunulmayacak bizlere çünkü gezegen etkileşimleri 2020'nin 2019'a göre daha zorlayıcı daha yıpratıcı. Jüpiter oğlak burcunda bir kere e, yay burcundaki kadar şansını dağıtmıyor olacak. Biraz daha e, özellikle yaptığı açılardaki e, senenin bir döneminde ay düğümleriyle de kavuşacak. Özellikle güney ay düğümüyle kavuşacak. Burada. Geçmişle alakalı bireysel anlamda kopmamız gereken konulardan artık bizi son de kopartacak. Çünkü ay düğümleri de burç değiştirmeden önce karmik borcumuzu ve karmik sınavımızı tamamlamış olmamız gerekiyor. Jüpiter burada sorunu daha büyütecektir. Geçmişten getirmiş olduğumuz alışkanlıklar, geçmişten getirmiş olduğumuz özelliklerimiz ve gelmiş olduğumuz nokta kopamadığımız o e, tabulardan kopma noktasında e, Jüpiter'in kavuşumuyla beraber e, bir tavan yapacak. Ve artık biz e, bu ay düğümlerinin dersini almaya başlayacağız. Yengeç tarafına doğru haritalarımızda yönelim göstereceğiz diyebilirim. Tabi bunlardan e, ay ay e, hafta hafta gerekirse vakit buldukça daha detaylıca bahsetmek isterim 2020'nin genel aşamasını çizmek çok kolay olmuyor takdir edersiniz ki bu nedenle büyük gezegenlerin büyük etkilerinden bahsedeceğim Merkür retrolarından Venus retrolarından vesaire bahsetmeyeceğim bu videoda arkadaşlar Çünkü onlar için ayrıca video çekmeyi planlıyorum veya aylık yorumlarda bu gökyüzü olaylarına değinmeyi düşünüyorum şimdi bir diğer önemli gündem ise Satürn'ün kova burcu transitine başlaması olacak Satürn'ün Kova Burcuna Burcu, Burcu Transiti'ne başlaması 22 Mart 2020 tarihinde olacak. Satürn biliyorsunuz bir sürede Oğlak Burcu'ndan ve 12 Ocak'ta Plüton'la kavuşum yapacak. Bunu birazdan değiniyor olacağım. Satürn Kova Transiti ile beraber... Ee, aslında e, içimizdeki bireysellik, bağımsızlık duyguları artacak. Ee, dediğim gibi özellikle bu sene birçok ülkenin kaderinin değişeceğini düşünüyorum. Çünkü Jüpiter Oğlak Burcu'nda, Satürn Kova Burcu'nda, Jüpiter Oğlak'ta otoriteyi, e, yönetimleri aslında göz önüne getiriyor. Ve beraberinde Satürn de Kova Burcu'nda bulunduğu için kalıcı bir takım bağımsızlık çabaları, kalıcı bir takım özgürlük naraları, devrimler... Ee, belki darbeler, devrimler, e, ezilen halkın e, serzenişleri, isyanları, e, birçok e, kaotik olaylar, devletler, ekonomik konuların fazlasıyla gündeme gelmesi, ekonomik sorunların Satürn, Jüpiter oğlakla beraber e, daha çok ortaya çıkması, daha çok gözle görülür olması, artık cebimize dokunmaya başlaması ve bunu sadece ülkemiz için e, anlatmıyorum tabii ki. Bütün dünya için anlatıyorum. E, ekonomik kriz e, bütün dünyada geçerli bir kavram şu e, sıralar. Tabii ülkemizi de kapsayan bir süreçte. Özellikle e, sorunlar, e, yönetimler, yönetimlerdeki problemler, ekonomik problemler, e, Jüpiter'in de buraya gelmesiyle beraber yönetime artık tepki duymanın ve e, sorunların daha büyük büyüyerek, e, daha abartılarak, daha gözle görülür olarak belki de yönetimlerin yapmış olduğu hataları daha çok büyütmesiyle beraber artık isyan bayrakları havaya kalkacağı benziyor Satürn ile beraber köklü değişimler bahar aylarından itibaren işlevsel olmaya başlayacak gibi belki bazı ülkeler bazı ülkeler parçalanacak ve kendi içlerinde bağımsızlıklar ilan edip özaltiklerini ilan edecekler. Bazı ülkeler toprak bütünlüğü konusunda sıkıntılar yaşayacak ve asıl tema aslında daha çok bireysellik, özgürlük, haklar ve evrensel bir dil yani evrensel bir insan olma yolunda giden önümüzdeki ekonomik engeller. Bunlar artık dayanılamaz bir noktaya geleceğe benziyor. 2020 yılında tabi sancılı bir süreç dönüşüm içeren bir süreç. 2020 tam anlamıyla bence Plüton'un aktivasyonun olduğu bir sene. Kafamda sanki Plüton dönüşümü dediğim zaman 2020 ile özdeşleştiriyorum. Çok ciddi ve sancılı bir dönüşüm. Hiçbir zaman eskisi gibi olmaması acısına olmamay olmayacak şekilde çok özür diliyorum. Ee, bir dönüşüm bu. Dolayısıyla e, 2020 e, 2019'dan daha zorlayıcı, daha dayatmacı, e, daha keskin, daha net. Ancak e, yaşanması gereken bir döngünün e, bir döngüyü yaşatacak bir yıl diye düşünüyorum. 2020'yi atlattıktan sonra biraz daha e, derin bir nefes alabileceğiz. Tabii ben bunu toplumsal bazda genel itibariyle çok genel hatlarıyla anlatıyorum. Haritalarında e, gezegenleri destekleyen insanlar açısından tabii yükselme, özellikle güç ve iktidar elde etme, zengin olma gibi potansiyelleri de beraberinde getirecek bir yıldır. Bireysel haritalara göre bu etkiler değişecektir. E, özellikle 2020'ye yönelik e, öngörü e, çalışması yapmak isteyenlerin, Şimdiden randevu almalarını tavsiye ederim. Ee, bana instagramdan opikosastoloji hesabımdan dm yoluyla ulaşabilirler. Veya evrenselkadinbilgetgmail.com adresine de e-postayla ulaşabilirler. 2020 öngörüsü almak isteyenler şimdiden randevu almalılar. Ee, bu süreçte özellikle bireysel danışmanlığı şu açıdan tavsiye ediyorum. Ee, dediğim gibi bazı haritalarda büyük çöküşler Getirse de bu etkileşimler bazı haritalara da güç verecek. Sonuçta birileri ezilecek ve birileri güçlenecek. Birileri herkes dönüşecek elbette ama bazı dönüşümler daha kolay olacak. Bazı dönüşümler daha sancılı olacak arkadaşlar. Şimdi önemli bir tarih olarak 12 Ocak 2020'den bahsetmek istiyorum. Neden önemli bu tarih? 2020'nin hemen başlangıcında çok önemli bir etkileşim. 12 Ocak'ta Satürn ile Plüto 22 derece Oğlak Burcu'nda kavuşuyor. Şimdi Satürn ile Plüto'nun zaman zaman birbirine çok yaklaştıkları dönemler olmadı değil 2019 senesinde. Ay düğümü de oradaydı. Güney ay düğümü de oradaydı ve zaman zaman sancılı dönemler geçirdik. Karmik ve kontrol dışı bir takım dönüşümler yaşadık. Ancak bu tam kavuşum. Dolayısıyla Satürn ve Plüto'nun Oğlak burcunun 22 derecesine kavuşumuyla beraber özellikle haritalarında 22 derece oğlak, 22 derece terazi, 22 derece koç ve 22 derece yengeç burcunda gezegen dizilimi olanlar veya yükselenleri bu 22 derece civarında olanlar yani 18 ila 25 arasındaki bir orbu kastediyorum ben. Kavuşum veya kare açı yapabilecek veya karşı açı yapabilecek yakınlıkta bir orb. Burada gezegen dizilimi olanlar bu satürn plüto kavuşumundan ne yazık ki biraz daha sert etkiler alacaktır. Onun dışında tabii ki her birimizin hayatında bir dönüşümler olabileceği gibi diğer burçların biraz daha rahat açılar alabileceğini söyleyebilirim. Yine 22 derece civarında gezegeni bulunan diğer burçlardan bahsediyorum. satürn plüto kavuşumu ee, neleri gibi beraberinde getirecek? Öncelikle... Satürn plüto ile beraber çok ciddi bir dönüşüm evresine gireceğiz. Bireysel anlamda tabii her birimiz aynı şekilde etkilenmeyebiliriz veya her birimiz aynı oranda etkilenmiyor olabiliriz ama yönetimlerin, devletlerin kaderini çok ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle tabii burada ilgili devletlerin haritası da önem arz etmekte. Devletlerin kaderini etkileyecek bir kavuşum bu. Bazı e, devletlerin e, gerçekten sınırlarını koruyamaması akabinde kalıcı ve köklü bir takım e, dönüşüm, dönüşüm ne demektir? E, bir şey artık dönüştüyse eskisi gibi olamayacak demektir. E, dolayısıyla sınırların yeniden çizileceği e, biraz sert e, hareketlerle, sert enerjilerle e, belki yeri geldiğinde kaba güç kullanarak bazı şeylerin gerçekleşeceğini devletlerle alakalı konuşuyorum. Çok ciddi ve köklü bir süreç. Satürn olmasından kaynaklı özellikle otorite konumundakiler, özellikle güç sahibi insanlar, iş adamları daha çok çalışan, daha çok üreten ve daha çok mantığıyla hareket eden duygularını biraz geri plana atan kişilerin birçok bu süreçte özellikle zorlanacağını da söyleyebilirim. Pürüton dönüşüm getirecek. Gizli meseleleri ortaya çıkaracak. Derinlerde kalmış eski meseleler ortaya çıkacak. İfşa olacak ve açığa çıkacak olabilir. Hem bireysel bazda hem kolektif bazda bahsediyorum. Ve bunlar artık öyle bir şekilde açığa çıkar ve öyle bir şekilde zorlar ki. Dediğim gibi... Kopmalar, ayrılmalar, e, bitişler, başlangıçlar her ne olacaksa e, artık eskisi gibi olmaz arkadaşlar hiçbir şey. Tabii ki e, iyi de olsa kötü de olsa sonuç itibariyle astrolojik her olayın ben e, netice itibariyle iyiye doğru Evrilmemiz açısından gerçekleştiğini düşündüğüm için sonuç her ne olursa olsun bu Satürn-Plüton kavuşumu hiç de kolay olacağı benzemiyor. Yani şimdi e, sabahtan beri konuşuyorsun ağzından bir, bir damla güzel bir şey çıkmadı diyecekler olabilir. Ama biz burada hani size umut tüccarlığı yapmıyoruz. Ee, bazı şeylere karşı tedbir almak gerekiyorsa alınabilir. Bazı şeylere karşı da. Biraz daha hani karşımıza geldiği zaman o olay ya evet bunun böyle olacağını zaten tahmin ediyordum veya biliyordum dediğiniz zaman o ilk tepki göstermezsiniz arkadaşlar. Yani zaman zaman tabii benim de mesela e, kendimle alakalı öngördüğüm veya genel olarak öngördüğüm ee, ve gerçekten de bireysel hayatımda deneyimlediğim olumsuz olaylar oluyor. Ancak e, bunların hangi gezegen etkileşiminden dolayı olacağını ve ne amaçlı olacağını ve ne kadar süreceğini bildiğim zaman e, eskisi kadar büyük tepkiler vermiyorum. Bu olaylara uzak olduğum zamanlardan e, bahsediyorum. Dolayısıyla burada bu duruma karşı tedbirli olmakta fayda var ve 12 Ocak 2020'de meydana geleceği için 2020 gümbür gümbür direkt başlangıçtan itibaren gelecek arkadaşlar. Bu süreçte özellikle bireysel olarak benim size tavsiyem ki bunu Jüpiter oğlak videomda da paylaştığımı hatırlıyorum. Ekonomik olarak zorluklar yaşama ihtimalinize binaen gereksiz harcamalar yapmaktan kaçının. Çok ciddi ekonomik reformlar, çok ciddi ekonomik zorluklar, e, kemer sıkma politikaları uygulanabilir. E, burada dediğim gibi e, özellikle biraz daha e, lüks olarak tabir ettiğimiz harcamalardan kaçınmanız yerinde olur. Kendinizi e, tabi hiçbir şey garanti değildir ancak kendi imkanlarınız ölçüsünde garantiyi almanız, evlatlarınızı garantiye almanız, e, şartlarınızı e, muhafaza etmeniz ve süreçten, e, Sırı kalmadan devam etmeniz açısından faydalı olacağı benziyor. Evet bu can sıkıcı konuyu bir kenara atalım ve artık e, biraz daha güzel şeylerden bahsedelim. Satürn burcunda arkadaşlar e, bulunduğu süreçte yani 22 Mart'tan itibaren e, özellikle 1 Temmuz'a kadar e, birkaç derece ilerleyecek ve Kova Burcu'nda transitine devam edecek. Satürn Kova Burcu'nda yine yücelimdedir. Kova Burcu e, klasik astrolojide Satürn'ün yöneticisi e, konumundadır. E, her ne kadar e, modern astroloji de Uranüs tarafından temsil ediliyor olsa da. Satürn'ün Kova Transiti ile beraber e, aslında o Oğlak Burcu'ndaki güç, o Oğlak Burcu'ndaki e, sıkışmışlık hissinden ziyade artık özgürlük ihtiyacımız artacak arkadaşlar. Daha çok araştırmak, daha çok okumak, daha çok öğrenmek, görünmeyenin arkasındakini görmek, özellikle e, spiritüel konuları, astrolojiye olan merakın artması, bununla beraber hayatımızda bireysel olarak ne istiyorsak o istekleri hayatımıza geçirmek noktasında o istekleri ee, ön plana çıkarmak noktasında bir takım e, kalıcı adımlar atacağımızı söyleyebilirim. Bunlar çevremizdeki insanlara sınır koymak şeklinde olabilir. İnsan elemesine gitmek şeklinde olabilir. Hayatımızı tekrardan düzene koymak ve bireysel hedeflerimize yönelmek. Bireysel hedeflerimize yönelirken toplumsal normları da değerlendirmek. Ve sosyal olarak özellikle e, birinin acısına e, duyarsız kalmamak. Birinin acısını gerçekten içimizde hissetmek, toplumsal yaralara, sosyal konulara, toplumsal meselelere daha duyarlı bir şekilde bakabilmek ve bunlara yeri geldiğinde ses çıkarmak, yeri geldiğinde tepki göstermek, yeri geldiğinde sınır koymak gibi temaların daha hakim olacağını söyleyebilirim. Jüpiter'in oğlak transiti ile beraber de bir yandan aslında bir bakıma da, ee, dediğim gibi eğer iyi liderler, e, iyi bir lider belki kendi işiniz var, belki patronsunuz, belki bir, bir yerin yönetimi elinizde. Eğer e, gerçekten niyetiniz halis ve bu niyetle hareket ediyorsanız, sizin daha çok ön plana çıkacağınız ve daha çok e, yükseleceğiniz bir süreç olacaktır. Ancak Kötü niyetliyseniz ve insanları eziyorsanız, haklarını yiyorsanız bununla alakalı da çok ciddi ve sert düşüşler, yaptığınız şeylerin mistiyle ortaya çıkması, yaptığınız şeylerin mistiyle size geri dönmesi gibi zor bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu süreçte dediğim gibi özellikle başkalarının acılarına duyarsız kalmayarak, geçmişte yaptığınız hatalardan ders çıkararak, ee, çok fazla güç, çok fazla para, çok fazla iktidar tutkusuyla e, başka insanları ezip geçmeyerek e, süreci yönetirseniz e, özellikle tutulmalardan veya bu transitlerden e, daha az etkilenirsiniz e, ve e, aynı zamanda satürn kova transiti ile beraber çalışıyoruz. E, biraz daha hani bu bireysel dünyamız tırnak içerisinde bireysel ve basit dünyamızdan sıyrılarak daha büyük meselelere teknolojik meselelere örneğin e, teknoloji dünyada ne aşamaya gelmiş e, insanlık hangi yöne doğru evriliyor bu konulara merakımızın daha çok artacağı ve entelektüel kapasitemizi geliştirmeye yönelik adımlar atacağımız bir süreç olacaktır. Yani görünmeyenin arkasındakini de araştırma ve çevremizde bizi geriye atan, geriye düşüren, ilerlememizi engelleyen ya da aynı şekilde her ne varsa bunlara bir ket vurma, biraz daha büyük düşünmeye başlama, büyük resmi görmeye başlama noktasında da e, ciddi bir olgunluğa erişeceğimizi düşünüyorum. Bu sene özellikle birçok ruhun e, gerçek anlamda olgunlaşacağını tahmin ediyorum ben. E, çünkü hem bu yaşamış olacağımız zor e, sınavlar hem de e, satürn kova transiti ile beraber hayatımıza getireceğimiz yeni sosyal çevreler, yeni amaçlar, yeni idealler, yeni hedefler. Biz burada ne için varız ve biz bu dünyaya ne için geldik? Bizim hangi yeteneklerimiz toplumda, e, ortamımızda, ailemizde e, fark yaratabilir? Hangi özelliklerimizle farkımızı ortaya koyabiliriz? Bu üzerimizdeki o miskinliği, o tembelliği nasıl atabiliriz? Dünyada neler oluyor, dünya teknolojisi nereye doğru gidiyor ve bizim gelecekte ne gibi yenilikler bekliyor, bilimle daha çok ilgileneceğimiz, teknolojiyle daha çok ilgileneceğimiz, astrolojiyle daha çok ilgileneceğimiz, mistik konularla daha çok ilgileneceğimiz bir yıl olacağını düşünüyorum ve her ruhunda biraz olgunlaşacağını, biraz daha bilgileşeceğini tahmin ediyorum diyelim. Evet, e, bunlardan tabii çok genel hatlarıyla bahsediyorum arkadaşlar. E, i̇çimiz kararmasın, e, dönüşüm güzeldir. E, belki de insanlığın bu yönde evrilmesi gerekiyor. Belki de insanlığın bunları yaşaması gerekiyor ki belki değil aslında. Hiçbir şey tesadüf değildir evrende. Her şey bir amaca hizmet eder. Dolayısıyla e, yaşadığımız olaylardan çok ciddi dersler çıkarmalıyız. Özellikle 2019'da bunu yapmış olacağınızı temenni ediyorum. 2019 zaten çok hızlı bir şekilde ilahi adalet mekanizmasının işlediği bir yıldı. Tabi tam neticelerini alamadık. Tam meyvelerini toplayamadık. Onu 2020'ye bıraktık. Dolayısıyla yaptığınız her işte iyi niyetli olmayı, iyiye hizmet etmeyi sadece kendinize değil, bütün insanlığa faydalı olabilecek işlerde yeteneklerinizi, emeğinizi, zamanınızı kullanabilmeyi öğrenmeniz açısından Son bir uyarı niteliğinde olabilir 2020 senesi. Bizlere diyelim. Dolayısıyla aşağıda olumsuz yorumlar yapmanızı istemiyorum. Sadece bu yıl için kendinize çok ciddi bir hedef belirleyin. Gerçekten bu yıl ciddi bir yıl olacak arkadaşlar. Öyle lay lay long, goy geçecek bir yıl olmayacağı benziyor birçoğumuz açısından özellikle. Kendi yeteneklerinizi keşfedin. Sizin diğer insanlardan ayıran ne gibi özellikleriniz var? Bunları yazın bakalım bir kenara. Kendinizle bir yüzleşin bakalım. İnsanların size dayattığı veya toplumun size dayattığı dünya ile değil de sizin olmak istediğiniz kişi, olmak istediğiniz siz ve gerçekten yaşamak istediğiniz hayat noktasındaki Amaçlarınızı bir yazın bakalım. Biraz çevrenizden sıyrılın. Biraz etraftan gündemden sıyrılın. Biliyorum çok zor. Şu konjüktürde sürekli olarak bize bir takım şeyler dayatılıyor. Ve onlarla zihnimiz meşgul durumda. Ve bu esnada kendi bireysel hedeflerimizi ve kendi bireysel farklılıklarımızı çok fazla gözlemleyecek zamanımız olmuyor veya böyle bir ihtiyaç duymuyoruz esasında ama her birimizin bu dünyada bir amacı var bir hedefi var biz bu dünyaya boşuna gelmedik bir amaca hizmet etmek için geldik bu amacı tekrardan bir hatırlamakta fayda var ve bu amacı gerçekleştirirken her birimizin e, bu köprüyü inşa edecek taşları birbirinden farklı e, her birimizin yetenekleri ve özellikleri birbirinden farklı hepsi bir arada çok güzel e, olacaktır ve siz bu yeteneklerden hangisini kendinize uygun buluyorsunuz özellikle bunu e, bu videoyu buraya kadar dinleyenler için e, şimdi aklıma geldi ve yapmak istiyorum sizden ricam bu videonun altına sizin diğer insanlardan farklı olduğunu düşündüğünüz özellikleriniz ve yetenekleriniz neler? Ve bunları geliştirmek için bir şey yaptınız mı veya yapmayı istiyor musunuz? Hayalleriniz neler? Potansiyeliniz neler? Kısaca da yazabilirsiniz bunu. Uzun uzun da anlatabilirsiniz. Merak ediyorum. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışacağım. Elimden geldiğince de ben de yorumlarınıza eşlik etmeye çalışacağım. Bir etkileşim halinde olmaya çalışacağım. Şu an aklıma geldi ve çok merak ettim. 2020 yılında bunu gerçekleştirmenizi ve bunun için aslında hedef koymanızı tavsiye ederim. Ben size hani olur ya yeni yıl hedefleri <gülüyor> bu da benden olsun diyelim. Dolayısıyla ciddi bir yıl köklü ve keskin bir yıl oldukça büyük değişimler bizi bekliyor. Oldukça köklü yenilikler bizi bekliyor. Hayatımızda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Nasıl eskisi gibi olmayacağını da Bizler karar veriyor olacağız kısmen, kısmen tabii ve bu karar noktasında özellikle bizi etkileyen bir takım şeyler de var biliyorsunuz tutulmalar. Şimdi tutulmalar bildiğiniz gibi ay düğümleri üzerinde gerçekleşiyor ve 2019 yılı boyunca da yengeç ve oğlak aksında tutulmalar deneyimledik. Şimdi bu sene içerisinde ay düğümleri bu iş değiştirecek arkadaşlar. Mayıs 2020 20'de e, ay düğümleri burç değiştiriyor. 5 Mayıs 2020'de güney ve kuzey ay düğümü artık kova ve pardon çok özür dilerim oğlak ve yengeç aksından çıkıp ikizler ve yay aksına giriyor. Güney ay düğümümüz yay burcunda kuzey ay düğümümüz ikizler burcunda. E, bununla ilgili ayrıca bir video hazırlarım. O yakınlarda e, çok fazla detaya girmek istemiyorum. Bu da demek oluyor ki artık. Ee, insan ilişkilerimiz, iletişimimizi kullanacağımız bir süreç başlayacak. Tabii her birimizin haritalarında farklı e, durumlar mevcut ve Güney Aydınyay da diyor ki fazla iyimser olma, fazla pozitif olma, fazla tembel olma ve fazla ütopik olma gerçekleştirebileceklerini gerçekleştir ve kenara çekil. E, mesaj bu genel itibariyle. E, bakalım e, bu süreçte özellikle ne gibi e, tutulmalar e, bizim hayatımızda ne gibi etkiler getirecek ve daha çok iletişimimiz, çevre ilişkilerimiz, network'ümüz, e, yakınlar ve uzaklarla alakalı gündemler 2020 e, ortası itibariyle hayatımızda yer edilmeye başlayacak ve 2021'de de bu tutulmalar e, etkisini sürdürmeye devam edecek arkadaşlar. Evet, e, kısaca genel hatlarıyla 2020 hakkında bilgi vermeye çalıştım. Ee, en yakın zamanda 2020'de tek tek burç burç e, nasıl etki alacağınızı da paylaşmayı planlıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım e, çok güzel bir 2020 geçiririz. Tabii e, bazen her şeyin önümüze altın tepside sunulması daha bizim için iyi olmayabilir arkadaşlar. E, daha sonrasında geriye dönüp baktığımızda güzel e, bir An ve güzel bir anlam çıkarabildiğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. Aşağıda e, de, biraz önce bahsettiğim konularla ilgili yorumlarınızı ve yeni videolarla ilgili fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız yine çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler instagramda nopikusastoloji hesabıma dm e yoluyla ulaşabilir veya e, evrenselkadimbilgetciyemeyi.com adresime e posta gönderebilirler. Mutlu bir 2020 diliyorum sizlere. Umarım her birimiz için hayırlarla, umutlarla, neşeyle, bollukla, bereketle gelir 2020. Hoşçakalın.